Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir akıllı saat incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü modelimiz Realme Watch arkadaşlar. Hala hazırda ülkemizde satışa sunulan en uygun fiyatlı modellerden birisi de Realme Watch. Geçtiğimiz günlerde kutu açılış videosunu gerçekleştirmiştik. Yaklaşık olarak 1-2 haftalık kullanım deneyiminden sonra bu deneyimlerimizi sizlerle paylaşalım dedik. Öncelikle olarak arkadaşlar saatimizin güncel fiyatını söyleyelim. Hala hazırda bu saatin Türkiye fiyatı 600 TL civarı. 600 liraya bildiğiniz üzere çok fazla akıllı saat ya da akıllı bileklik satılmıyor. Tabii markasız olsun işte sadece nabzımı ölçsün doğru yanlışlığı tam olarak önemli değil diyorsanız zaman zaman 1000 veya 101'e 50 liralık modellerin geldiğinde sizlerle paylaşmış olalım. Lakin bu modellerin ne derece nabzınızı doğru ölçtüğü ya da ne derece adımlarınızı doğru saydığı meçhul. Çünkü o saatleri şöyle elinize alıp sallasanız bile arkadaşlar otomatik olarak başlıyor adım saymaya. Evet şimdi gelelim Realme Watch'a. Realme Watch arkadaşlar klasik olarak şöyle gördüğünüz üzere kare hatlara sahip bir tasarım çizgisiyle karşımıza çıkıyor. Ekran gövde oranı bana göre biraz düşük. Çünkü şu alt kısımda tamam böyle siyah olduğu için sanki tamamen yüz ekran gibi gözüküyor. Fakat günün sonunda baktığımız zaman alt tarafta çok kalın bir çerçevenin mevcut olduğunu sizlerle paylaşalım. Bunun haricinde arkadaşlar kordon yapısı da bana açıkçası çok kaliteli gelmedi. Dolayısıyla bu kordonu değiştirmek isteyebilirsiniz. Hatta şu yani şu gördüğünüz gibi Apple Watch tarzı bir takılma yapısı var. Onu takarken bile böyle zorluk çıkarabiliyor size. E tabi fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda çok da böyle amşam bir şey beklememek gerekiyor. Şimdi gelelim tabi günün sonunda bu bir akıllı saat ve akıllı saatlerde önemli olan şey bize sundukları. Şunu size baştan belirteyim. Bu saate uygulama yükleyemiyorsunuz arkadaşlar. Yani işte Apple Watch gibi ya da Oppo Watch gibi Google Play veya benzeri bir markete girip uygulamayı yüklemeniz mümkün değil. Yani bu saati aldığınızda içinde ne varsa onlarla kullanmaya devam ediyorsunuz. Tabi şu da sorgulanabilir bir akıllı saate uygulama yüklemek ne derece gerekli. Bu da tartışılabilir bir konu. Sonuçta akıllı saat kullandığınız zaman çok öyle fazla bu uygulamaya ihtiyacınız olmuyor. Nedir gelen bildirimleri size göstersin, işte kalp nabzınızı ölçsün, Belki kandaki oksijen oranı, ölçme özelliği varsa ona bakabilirsiniz. Zaman zaman stres takibi, uyku takibi, adım sayar gibi özellikleri varsa akıllı saat bana göre işlevini tamamlamış demektir. Şimdi gelelim Realme Watch'un bizlere sunduklarına arkadaşlar. Şunu size baştan belirtelim yine bildirim vesaire. Bunlar bu saatte de mevcut. Adım sayar var, kalp hızı ölçümü var. Ve ekstra olarak arkadaşlar bu saat kandaki oksijen oranınızı da ölçebiliyor. Birazdan bunlara değineceğiz. Şimdi ilk olarak bu saatimizi... Telefonumuza nasıl tanımladığımıza değinelim. Şunu söyleyelim, Realme Watch olduğu için sadece Realme telefonlarda kullanılıyor gibi bir ön yargıya kapılmayın. İstediğiniz telefon modelinde bu saati kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin ben Reno 3 Pro var. Reno 3 Pro'ya ben Google Play Store'dan Realme Link uygulamasını indirdim. Siz de bu Realme Link uygulamasını indiriyorsunuz. Uygulamaya girdiğiniz zaman arkadaşlar Realme kimliğinizde sizden oturum açmanızı istiyor. Eğer bir Realme kimliğiniz yoksa bunu almak da çok basit. Sadece telefon numaranızı yazıyorsunuz. Kod istiyorsunuz. Kod size gönderiliyor. Daha sonra bir şifre belirliyorsunuz. Şifreye giriyorsunuz. Ve Realme kimliğiniz hali hazırda oluşturulmuş oluyor. Kimliğinizi oluşturduktan sonra cihaz ekle butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yakınımdaki cihazı aradıyorsunuz. Hemen zaten yakınında Realme Watch'u buluyor ve ekle dediğiniz zaman da saat Realme Link'in ana ekranına gelmiş oluyor. Daha sonra Realme Watch'un içine girerek buradan çeşitli özelleştirmeleri yapabiliyorsunuz. Zaten içine direkt girdiğiniz zaman adım, uyku, kalp hızı ve kandaki oksijen oranınız ana ekranda görüntülenebiliyor. Yani bunları burada gözlemleyebiliyorsunuz hemen. Bunlar tabi saatinizden Buraya aktarılan veriler sonrasında geliyor. Ayrıyeten ayarlar kısmına tıkladığınızda Watch Face var. Watch Face'e tıkladığınızda arkadaşlar direkt olarak ne yapabiliyorsunuz? Saatinizin ana kadranını yani ana ekranını değiştirebiliyorsunuz. Şu anda hala hazırda 6 tane Watch Face yüzünde kadran var. Fakat biz bunları tıkladığımız zaman nedense ekrana gelmedi. Belki bizden kaynaklı bir durumdur, bilmiyoruz. Yani defalarca denedik bunu fakat e, ana ekrandaki kadranı değiştiremedik. Bunu da sizlerle paylaşalım. Belki yazılımsal bir sorundur, belki benim telefonumda böyle bir sorun veriyordur, başka bir telefonla vermez. Bunu da sizlere paylaşmış olalım. Realme Watch'un arayüzünde arkadaşlar, soğanım satıcısı, kalkma hanım satıcısı gibi uyarılar mevcut. Bunları açık hale getirmeniz gerekiyor. Bunlar ilk başta kapalı konumda geliyor. Kalkmanım satıcısı dediği arkadaşlar hani böyle çok fazla oturduğunuz zaman ne yapıyor? Size işte bir saatte bir diyor ki işte bir saattir oturuyorsun kalk biraz hareket et falan. Soğanım satıcısı da diyor ki işte su iç ve rahatla diyor. Bir saatte atıyorum su içmediniz. Gerçi saat su içtiğinizde de anlamıyor da saatte bir size suyu su arası söylüyor. Kalk su iç rahatla. Su iç rahatla gibi. Burada yine kalp hızı takibi şeyi var arkadaşlar. Bu da nedir? 24 saat boyunca belli aralıklarla ne yapıyor sizin arkadaşlar? Kalp hızınızı ölçüyor. Tabi bunu işte 5 dakika arayla yapabiliyorsunuz. 10 dakika 20 dakika bu size kalmış bir şey. Seçtiğiniz süre saatin şarjını da etkiliyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Yine burada yüksek kalp hızı atış uyarısı ve düşük kalp hızı atış uyarısı da var. Bunlar nedir? İşte atıyorum kalbiniz 10 dakika boyunca 120'nin üzerinde atarsa size bu uyarı veriyor. Diyor ki işte kalbiniz 10 dakikadır 120'nin üzerinde atıyor. Ya sakin olun kendinize bir dinlendirin ya da diyor işte en yakın doktora başvurun gibi uyarılar da size bulunuyor. Yine burada müzik çalma kontrolü, kamera kontrolü mevcut. Bunları da aynı şekilde açabiliyorsunuz. Kamera kontrolü dedi arkadaşlar. Örneğin telefonunuzu karşıya koydunuz. Buradan kamerasını açtınız telefonunuzun buradan basarak düğmeye tak diye fotoğrafınızı çekebiliyorsunuz. Kamera kontrolü dediği bu. Telefonumu bul butonu var arkadaşlar buradan yine. Telefonumu bul'a girdiğiniz zaman Realme Watch telefonunuza bir çağrı göndererek telefonunuzun sesini duymasını sağlıyor. Yani evinize sağa sola attığınız zaman telefonunuzu bulmayı sağlıyor ki bu da zaten günümüzde pek çok akıllı saatte bulunan bir özellik. Yani bunları buradan aktif hale getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Temelde baz olarak hemen hemen hepsi kapalı. Yine bildirimlerde de aynı şekilde bildirimlerin hepsini açmanız gerekiyor. Telefonunuza gelen bildirimleri yani telefonunuzda herhangi bir uygulamadan bildirim alıyorsanız saatinize de bu bildirimler gelebiliyor. Bildirimler şu şekilde arkadaşlar. Gelen bildirimleri cevaplama vesaire seçeneği bulunmuyor. Yani bildirimleri sadece okuyabiliyorsunuz. Fakat cevap falan yazamıyorsunuz. Bunu da sizlere belirtmiş. Olalım. Bir diğer unsurda gelen çağrılar. Gelen çağrıları saatiniz üzerinde görüntüleyebiliyorsunuz. Fakat cevaplayamıyorsanız Dilerseniz sadece sesini kısabiliyorsunuz ya da reddetme seçeneği mevcut. Reddet tuşuna basarak çağrıyı sonlandırabiliyorsunuz. Genel itibariyle Realme Watch'a baktığımız zaman bildirimler tarafında beklentileri karşılıyor. Tabii biraz cevap seçeneği vesaire olsaydı daha hoş olabilirdi arkadaşlar. Gelelim pek çok akıllı saatte bulunmayan özelliklerden biri olan kandaki oksijen oranının ölçümüne. Biliyorsunuz arkadaşlar Apple bile bu kandaki oksijen oranını daha yeni kullanıcılarına sundu ki S6 ile yani Series 6 modeliyle birlikte. Bu da yaklaşık olarak 3700 liralar civarında bir etikete sahip. Dolayısıyla Apple Watch'un 3700 liralık saatini yaptın. yani Apple'ın 3700 liralık Watch modelini yaptığını, mi? bunu 600 liralık modelinde satışa sunmuş durumda. Kandaki oksijen oranını ölçmeniz için ekranı yukarı doğru kaydırıyorsunuz. Orada zaten SPO2 var. spo 2 bastığınız zaman saat yavaş yavaş kandaki oksijen oranınızı ölçüyor arkadaşlar. Onun hemen altında da zaten nabız var. Nabız ölçümünüzü de buradan yapabiliyorsunuz. Ya da yapılan nabız ölçümlerini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Saatin son derece kısıtlı menüsü var. Yukarıya kaydırdığınız zaman zaten menü tuşu çıkıyor. Onun haricinde çok da böyle fonksiyonel bir yani böyle ağam bir özelliği yok. Yani günümüzde klasik olarak akıllı saatlerin sunduğunu sunuyor. Bunun yanı sıra da bir de ne sunuyor arkadaşlar. Kandaki oksijen oranını ölçme durumu söz konusu. Bu saat arkadaşlar yüzme için tasarlanmış bir saat değil. Bunu da belirtelim sizlere. Yani havuza girerseniz saatinizin su geçirme ihtimali hayli yüksek. Bunu da sizlerle paylaşmış oldum. O yüzden bu saatte ben havuza vesaire girmenizi tavsiye etmiyorum sizlere. Hatta mümkünse duş alırken bile çıkartın. Belli sertifikaları var su geçirmezsiniz. Sıçramalara karşı dayanıklı vesaire diyor ama yine de tedbiren size duş alırken vesaire çıkarmanızı tavsiye ediyorum ben. Ki ben duşa hiç girmedim bu saatte belirteyim bunu sizlere. Çünkü hani... Suya dayanıklı yani yüzme için tasarlanan bir saat olsa belki denenebilirdi fakat sıçramalara karşı dayanıklı dediği için işte yağmurda gelen su damlacıkları ya da işte spor yaparken terlediğinizde su geçirmez diye düşünüyorum ben. Genel olarak Realme Watch için anlatacaklarımız bu şekilde arkadaşlar. Günün sonunda baktığımızda bir haftalık bir pil ömrüne sahip bir model akıllı bileklikten bir tık daha önce ki bu fiyata akıllı bilekliklerin satıldığını biliyoruz zaten. Hani akıllı bileklik alacağımı ben ekrana olan bir saat alayım diyorsanız. Dreamy Watch sizin için farklı bir alternatif olabilir fakat başında da belirttiğim üzere çok böyle aman aman bir şeyler beklememeniz gerekiyor. Zaten böyle hani ekrana girdiğinizde menüde gezindiğinizde vesaire akıllı saatlerle böyle 2-3 bin liraya satılan akıllı saatlerle arasındaki farkı hemen gözlemleyebiliyorsunuz. Yine deri 20'nin 600 liraya sattığı bu saatin şu an için fiyat performans oranında başarılı bir ürün olduğunu sizlerle paylaşabiliriz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bu arada bu saatle ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa arkadaşlar bizimle bu videonun altında paylaşabilirsiniz. Sizlere direkt olarak cevap vereceğimiz de belirtelim. Hoşçakalın.